Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yılmaz Müzgan'a e bir teklifte bulunarak, onu sürpriz bir yere götürür. Bu sürpriz Müzgan'ı duygulandırırken, Selva ile Burçin'i de harekete geçirir. Nişan hazırlıklarına başlayan Sevgi ile Şahin, gönüllü ziyarete giderler. Bu ziyaret, ortalığı karıştıracak olayların başlangıcı olurken, Yılmaz aşkı için ailesine meydan okur. Gönülün desteğini alan Selva ve Burçinin Yılmaz ve Müzgan'ı ayırmak için atacağı büyük adım merak konusudur. Sonunda bir araya gelen Feride ile Yaman duygusalanlar yaşar. Yaman'ın Feride'yi kurtardığından haberi olmayan Asiye'ye, Zafer'in tehditleriyle köşeye sıkışır. Yaman, Asiye ile Harika'nın Feride'ye yaptıklarını öğrenince çılgına döner. Hakan'ın kendisine bir şey yaptığından şüphelenen Kader doktora giderek test yaptırır. Murat Kader'e destek olmaya çalışırken güzel ve harika ise Kader'in test sonucu herkesten önce öğrenir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.